Günaydın merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 22 farklı şunu şuraya döşeyelim abi sesi dinleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu yani 2000'lerin reklamı. Bir reklamın 22 tane farklı sesini yapmışlar. Uzaylı sesi, hayalet sesi, baslı. Arkadaşlar bu Tut şunu şuraya döşeyelim abi. Reklamının 22 farklı sesini dinleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. İçlerinde bas falan da oluyor bazen. Başlıyoruz arkadaşlar. Sesi açıyorum. İlk önce normalden başlıyor. Ucunu abi. Bu normal. Bu uzaylı boyutu abi. Çok sesli abi. Bu bebeksi falan Altında yazıyor ben görüyorum Bazılarının yanına da soru işareti koymuş Hızlı Güzel hız Yankılı Biraz yavaş 22 tane farklı sesi var bunun Video 55 saniye Derinlerden Derinlerden bir yanda hızlandı böyle yavaş yavaş hızlandı böyle yavaş gidiyordu hızlandı Telefondan gelen ses duyuyormuşum Güzel Evet arkadaşlar bu videomuz bitti Şimdi dede de, e, Basın 10 artmış hali Şimdi okuyorum Fırat reklama reklamı ama her bir abi dediğinde bas 10 db artıyor Bas 10 artıyor Dolunları kirişleri dolanalım kirişleri dolanalım Bak Duyuyor musunuz böyle ses böyle katılaşıyor gittikçe Bas artıyor Benim kulaklar bitti patladı Şimdi Şimdi bu sefer üçüncü videomuza geçiyoruz. Fırat boru reklama Her biri abi dediğinde kız 10 artıyor. 22 farklı sesini izlemiştik. Şimdi de 10 bas artmasını izlemiştik. Ve burada da 10 hız artıyor. Bakalım. Tut şunun abi. Tut şunun abi. kirişleri dolanalım abi. kirişleri dolanalım abi. Mutfağı banyoya ulaşalım abi. Mutfağı banyoya ulaşalım abi. Bir yanda nasıl hızlandı gördünüz mü? Ve evet. Sonuncusu. Fırat Bor reklamı. Her bir abi dediğinde ses on azalıyor. Mutfağa, Mutfağa, şey olmaz, şey olmaz, evet. Burada daha duyamazsınız tabii ki. Ses çok azalmış. Ama zaten reklamın geri kalanını biliyoruz. Yani izledik hep. Dört tane izlemiş olduk. Evet arkadaşlar buradaki videomuzun da sonuna gidelim. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ve bay bay. Kendinize iyi bakın.